Herkese merhaba. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin bugünkü canlı yayını hayatımız sınav konusunda işlenecek. Çok değerli misafirlerimiz var. Onları bekliyorum bir yandan. Hoş geldiniz. Hocam hepiniz hoş geldiniz. Bugün... Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çok değerli öğretmenleri konuğumuz, bizim misafirimiz aynı zamanda İstanbul Şirinevler ve Güneşli Vatan Özel Öğretim Kursu'nun öğrencileri, öğrenci adayları bizim misafirimiz. Hayatımız sınav konusunu çok değerli bir rehber öğretmenimiz, eğitim ve kariyer danışmanı Belkan Yelen Hoca ile işleyeceğiz. Kendisini yayına davet ediyoruz. Merhaba hocam. Merhaba Ceylan Hanım. Nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Ee, çok iyiyim. Sizler de iyisinizdir umarım. Teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. İyiyim ben de. Ee, müsaadenizle öncelikle sizi takdim edeyim. Berkay Yelen Hoca e, bizlerin Sınav süreçlerinde ve tercih dönemlerinde sıklıkla bilgisine başvurduğumuz çok değerli bir öğretmenimiz. Senelerce eğitim ve kariyer danışmanlığı yapan bir rehber öğretmen kendisi. Sizi aradığımız için çok mutluyuz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin de tekrar bir arada olmaktan, bu güzel programınız vesilesiyle bir arada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkürler hocam. Konumuz hayatımız sınav. Evet. Çok fazla soru var. Aynı zamanda ben sizlere e, sorular yöneltirken arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız ve hocaların da sorularını yorum kısmına yazabilir. E, şöyle e, bir gizgahla başlamak istiyorum hocam. Biliyorsunuz DKT'ye yaklaşıyor. E, dolayısıyla öğrencilerin sınav kaygısı da bu yaklaşan sürede artıyor. Bununla birlikte artan sınav kaygısının yanında öğretmenlerin ve velilerin sorumlulukları artıyor. Siz bir e, rehber öğretmen olarak ve yıllarca öğrencilerle bu süreçlerde hocam sırt sırta çalışmış bir öğretmen olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bugünleri? Ee, zor süreçler, e, da bu süreci e, açıkçası kolaylaştırmış değil. E, Öğrenç arkadaşım bu dönemde her şeyi temeline kendini almalı. Bu belki biraz bencillik olarak görülebilir ama özellikle son bir ay kadar. Öğrenci arkadaşlarım çalışmalarını planlarken çalışmalarını sürdürürken biraz dünyanın merkezine kendileri almanlar. Gelecekle ilgili beklentilerini gerçekçi olarak kurmak bu dönemdeki sınav kaygısını yönetmek için çok çok önemli bir ipucu. E, beklentilerinizi gerçekçi olarak oluşturmalısınız. E, bu şu demek değil, e, toplumda e, ulaşmak istediğiniz, e, rollerden e, yapmak istediğiniz, mesleklerden sürdürmek istediğiniz yaşam tarzından vazgeçmek değil. Ama e, şu son döneme kadar girdikleri deneme sınavları, o deneme sınavlarında elde ettikleri puanlar üç aşağı beş yukarı e, sınavda ne yapabileceklerini e, hakkında kendilerine bir fikir verir. Şimdi bu gerçekçi fikir üzerinden e, beklentileri inşa etmeleri ben e, özellikle öneriyorum. E, sınavlar bugüne kadar girdikleri onlarca deneme sınavı, ondan önce girdikleri e, lise e, sınavlarının da göz önüne aldıklarında arkadaşlarımın çok deneyimli olduğu bir alan. Profesyonel öğrenciler bu arkadaşlarım. E, Yapmaların önereceği ikinci şey e, kendilerine güvenmeleri. Bu korona süreci biraz da aslında bu konuda bize daha önce bildiğimiz ama çok da üzere durmadığımız şeyleri hatırlattı. Öğrenmenin yeri ve zamanı olmadığını fark ettik bu süreçte. Bir şey öğrenmeye karar verdiğimizde elimizdeki kaynakları, hangi kaynaklar olursa olsun, videolar, kitaplar, sosyal ilişkilerimiz, hatımızın geçeceği öğretmenler bu kaynakları bir araya getirerek İstediğimiz şeyi öğrenebileceğimizi, öğrenme olgusunun zamana ve mekana bağlı olmadığını fark ettik. İki, kendi başımıza bir şeyleri yapabildiğimizi fark ettik. Bugüne kadar belki lisenin ilk yıllarında anlamakta zorlandığınız, kurslarda anlatılmasına rağmen gene anlamakta zorlandığınız konuları tek başımıza, masanızın başına oturduğunuzda anlayabildiğinizi, öğrenebildiğinizi fark ettiniz. Evet. Bunlar çok çok önemli kazanımlar. Genel anlamda bakarsak her akademi önündeki sıralarda oturan üniversite öğrencilerinden de bekledikleri aslında bunlardan çok farklı şeyler değil. Evet. Arkadaşlarımız aslında iyi bir üniversite öğrencisi olmanın provasını gerçekleştirdi bu dönemde. Evet. YKS'deki değişiklikleri hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerek TYT süresinin uzatılması gerek AYT barajının 180'den 170'e çekilmesi size de bunu gören bir sektör olarak? Evet yani özellikle TYT süresinin normal süreden 30 dakika daha fazla uzatılması psikolojik bir etki, olumlu bir psikolojik etkidir aslında. Çok olumlu bir karardır. Ben bunu destekliyorum. Tabii ki bu karar e, sayısal öğrencilerin e, ikinci basama hususunda yani AYT sonrasında e, eşit ağırlık programlarda eşit ağırlık, e, programlarda, e, eşit ağırlık öğrencileriyle yarışması durumunda e, onların lehlerine bir e, sonuç üretti. Bunun bağısına alındı bu karar. Ne demek istiyorum? eşrarlık puan türüyle yerleştirmeye girecek sayısal öğrenciler var. Hukuk ve psikoloji gibi alanlarda. mezun öğrenciler arasında ve son sınav hazırlığının son 4 ayında 5 ayında karar değiştirip eşrarlıktan tercih yapmaya karar veren ciddi bir sayısal öğrenci kitlesi var. Bu kitle için çok önemli bir avantaj. 30 dakikalık evet. sunatılması. Neden? Çünkü Sağlık öğrencisi, e, e, TYT'deki fen bilimlerinin sorularını yeterli bir şekilde çözebiliyor. Ama sayısal öğrenciler e, sosyal bilgiler sorularını e, sadece zaman bulamadıkları için çözemiyorlar. Şimdi bu 30 dakikalık zaman bu sayısal öğrencilere tanındı. Bu e, sayısal öğrenciler için ama eşit ağırlı programlara tercih yapacaklarsa çok önemli bir avantaj oluşturdu. Ama sınava 2,5 milyon öğrencinin katıldığı üniversite adayının katıldığı göz önüne alındığında e, sayısal öğrenciler deyle o olabilmesi e, e, olabileceği bilinen bir uygulamanın e, iki buçuk milyon öğrenci rahatla evet. çok olumlu buluyorum. Evet. E, bunun dışında e, bu süre tabii ki e, TET ile tarif edecek olan. E, e, olumlu yönde etkileyecek, e, özellikle büyük yani, TET puanıyla ödüllü e, sağlık programları, e, uçak teknolojisi programları e, ya da uygulamalı bir tercüm tercümanlık programları gibi e, programların e, ücretsiz e, puanlarında tabak puanlarında bir artışa sebep olabilir. Evet. Ee, i̇kinci olarak e, tabii ki şey e, 170 barajı oluşturulması, barajın 180'den 170'e indirilmesi e, ÖSYM verilerine göre konuşuyorum 112 bin'de 195 bin e, arasında adayın tercih yapabilir hale gelmesine yol açacak. E, bunun e, pratik sonucu ne olur? Tabii ki üst yüzdelik dilimleri etkilemez ama genel psikolojik bir etkidir. Ee, öğrenciye, öğrenci arkadaşlarıma, üniversite adaylarına ben böyle bir bölüme yerleşebiliyordum ama tercih yapmadım deme olana sağlayacaktır. Ya da içinde bulunduğu durumu değerlendirip e, tercih yapmak e, yoluna sokacaktır öğrenci. Her iki durumda e, öğrencilerimizin avantaj oluşturuyor. E, bu tabii ki nasıl bir sonuç oluşturabilir? Iı, taban puanlarla ilişkisinde ıı, sayısal öğrencilerin çok fazla tercih edilmeyen ziraat fakültesinin programlarına ıı, küçük kentlerde küçük kentlerde ziraat fakültesi programlarına kendi kentlerinde yerleşme olanağı bulmalarını sağlayacaktır. Bu yüzden bu kontenjanları boş kalan küçük kentlerdeki ziraat fakültelerinden bahsediyorum. Kontenjanları boş kalan ıı, birçok ıı, bölümün kontenjanların dolabileceğini düşünmek mümkün. Aynı şey eşit ağırlık öğrencileri de söylenebilir. Gene küçük kentlerde ve kendi kentinde yer alan uygulamalı alanlarla ilgili. Mesela işletme bölümleri, maliye bölümleri, lojistik bölümleri, taş ya da yer almasına rağmen uluslararası ile başlayan bölümler. Bunlar da kontenjanlarını doldurmakta zorluk çekiyorlardı. Bu yıl bu kontenjanlar da olabilir. Yani baraj sebebiyle kedi kentindeki bir üniversitenin başka öğrenciler tarafından tercih edilmeyen bölümlerine öğrenciler yerleşme olanağına sahip olacaklardır. Bu da olumlu bir gelişme para kalırsa. evet. Arkadaşlar sorular yöneltiyor. E, yabancı dil sınavıyla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Dil öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Bu süreçte bir soran var. Dil öğrencileri ne tavsiye edeceğim? E, şu e, dil eğitimi önemli bir eğitim. E, şey göz ardı etmesinler. Özellikle TET ile öğrenci kabul eden e, uygulamada bir tercim tercüman programları var. Eğer AYT'de istedikleri programa erişemezlerse TET'nin süresinin de uzatılmış olduğunu önüne alarak lütfen 1 artı 2 yıl eğitim veren ve TET puanıyla öğrenci alan uygulamını bir tercümanlık programlarına bir göz atsınlar. Ben genel anlamda şunu söylüyorum. Dil ve tasarım alanıyla ilgili öğrenciler tercih yaparken zaman kaybetmesinler. İkinci yıla bırakmasınlar. Genel tavsiyem budur. Çünkü bu alanlarda ilerleme kişisel beceriye dayalıdır. Ve bu beceride e, e, takdir edildiği yerde ve ortamında giriştedir. Evet. E, gitsinler puanlarının yettiği dil bölümlerinde eğitime başlasında fark ederlerse ikinci yıl. Hedefledikleri başka bir üniversite varsa, o bölüm yerleşmek üzere üniversiteye görebilirler. Evet, bu opsiyonu da göz ardı etmesinler. Sanat evet. tasarım ve dil alanında öğrenci bu becerisini yeşertebileceği ortama e, gitmeli, orada zaman geçirmeli. Bu zamanı zaman kaybolarak görmemeli arkadaşım. Hocam, Sözel öğrenciler için görüşleriniz nelerdir? Ah Sözelciler, yani <gülüyor> hep bütün düzenlemelerde en sonda yer alan ve en fazla... Bir üniversite mezunundan beklenen temel yeterliliklere sahip olacak şekilde kendilerini yetiştirsinler. Daha açık bir deyişle kendilerine bu alanda olanak sağlayan üniversiteleri tercih etsinler. Evet. Bu Türkiye'de erişemezlerse başka olanakları zorlasınlar. Ee, güzel adamımız Kıbrıs e, bu konuda öğrencilere e, çok önemli avantajlar e, sağlıyor. Evet. Üniversite öğrencisinin sahip olması gereken temel yeterlilikler neler? İngilizce hazırlığı olsun bu programların. Ee, ve Üniversitede bilişim teknolojileri alanında kendilerini geliştirebilecek e, bir e, dal programı ya da e, öğrenci kulüplerine sahip olsun. E, bunu e, dikkate almalarını tavsiye ediyorum. Hocam ben e, bir detay sormak istiyorum. E, az önce bahsetmiştiniz. Bir hocamız da onu sormuş. AYT'nin e, de e, TYT'nin de bu olumlu adımlardan sonra hem psikolojik olarak iyi etkileri olacak hem de lisans evet, programlarına girişler değişecek. Fakat bu içinde bulunduğumuz süreçte hocam geçen yıl kontenjan doldurmayan tam burslu e, bölümlerin e, nasıl değerlendiriyorsunuz bunları? Yani bunlar doluluk oranı artacak değil mi bu yıl? şimdi programa göre değişir bu. Hangi programlar hangi programı kastettiyse ise onu öğrenmem iyi olurdu ama genel bir şekilde konuşursak şimdi tam burslu programlarla ilgili şöyle gelişmeler var. Vakıf üniversitelerine bir gök, tam burs kontenjanlarını arttırmak üzere bir yazı gönderdi. Vakıf evet. üniversitelerinin tam burslu kontenjanları artacak. Bu artış karşılığında da ücretli bölümlere daha fazla öğrenci alma e, yetkisi, e, daha doğrusu olana tanıdı vakıf üniversitelerine hı hı. E, tam buçlu kontenjanlar artacak. E, bu e, Şu demektir, daha fazla öğrenci vakıf üniversiteleri tam kontenjanlardan yararlanma cihetine gidecek. E, dolayısıyla e, taban puanlarda e, ücretsiz eğitim, alabil, öğrencinin ücretsiz eğitim alabileceği taban puanlarda e, Değil de başarı sıralarında aşağı doğru bir çekilme bekliyoruz. Evet. Aşağı doğru bir çekilme bekliyoruz. E, boş kontenjanlar burslu bile olsa bölümün özelliğine göre, üniversitenin niteliğine göre tabii ki bu yıl e, dolabilir. Evet. E, hocam netlerin artırılması için e, öğrencinin ne yapması gerekir? Netleri artık... arttırmak için ne yapmalıyım? Ee, genel anlamda öğrenciler değerlendirmeyi e, total, bütüncül olarak yapıyorlar. İşte THT'de 90 artı. THT'de 70-90 net barajı. Şimdi e, e, neyi hedefliyor öğrenci? Hangi başarı sırasında bir bölümü hedefliyor? Her yani üst başarı sıra yani ilk 50 bin diyelim. İlk 50 binde öğrenci yer almak istiyorsa konu öğrenmeye temel almalıdır çalışma programında. Hala 70-90 net arasında sıkıştıysa TYT'de, e, bunun AYT'de de yansıması olacaktır. Konu öğrenme e, temelinde çalışmasını yönlendirmeli. E, e, koronavirüs salgını sebebiyle 12. sınıf 2. dönem müfedatının e, sınav kapsamından çıkarılması bu arkadaşlarımız için son derece büyük bir avantaj. Yani fizikte olsun, işte ileri fizik konularından muaflar, matematikte, matematik uygulamalı matematiğin en önemli konuları olan e, türev ve integralden muaflar. E, hiç sevilmez biyolojide bitki fizyolojisi, e, bitki fizyolojisinden muaflar. Yani evde kalan konular aslında çok aşina oldukları konular, e, kurslarda ya da e, kendi yaptıkları çalışmalarla, zaten bir kere çalışmış, bir kere tekrar etmiş oldukları konular, lütfen bu konuları öğrenme temelli, bilgi edilme temelli. Sahip olduğu bilgileri o konunun diğer bilgileriyle iliştirilmek üzere, bağlantılı olarak düşünme temelli çalışsınlar. Evet. Bir öğrenci arkadaşım günümüz koşullarına göre hangi bölümlerin tercih edilmesini önerirsiniz diye sormuş. Artık bundan sonraki hayatımızda yeni normaller olacak diye belki çok tercih edilen bölümlerden ziyade daha önce kontenjan doldurmayan, boşluğu olan bölümler de tercih edilecek. Bununla ilgili siz nasıl bir değerlendirme yaparsınız hocam? Şimdi önce öğrenci toplumda nasıl bir rol edinmek istediğine karar vermedi. Bu çok önemli. Yani ne yapacağım ben? ben yapmak istediğinde. Genelde öğrencilerimiz ...üç şekilde bu soruya yanıt veriyorlar. Biz sorduğumuzda tabii. Bu soruyu sormalılar kendilerine. Ya bir iş tarif ediyorlar. İşte hocam babamın beyaz eşya dükkanı var... ...onun başına geçeceğim. Tamam. Ya bir e, meslek tarif ediyorlar. Hocam ben diplomat olmak istiyorum. Tamam, çok güzel. Ya da bir problem alanı tarif ediyorlar. Diyorlar ki hocam ben... ...gelecekte temiz su ciddi anlamda bir problem olacak... Ee, ondan e, temiz sunu sağlanması, ekonomik ve verimli bir şekilde sağlanması üzerine çalışacağım. Ya da e, alternatif enerji kaynakları üzerine çalışmak istiyorum. Ya da kalın sorunları üzerine çalışmak istiyorum. Diye bir problem alanını tanımlıyorlar. Önce bir problem alanını tanımlasınlar. Ondan sonra e, bölüm ya da üniversite tercih ederken e, kendilerini bu noktaya taşıyabilecek, bu noktadaki e, bilgi birikmeni, deneyimini ve yeterliliğini arttıracak bölümleri ve üniversiteleri araştırsınlar. Tercihte önemli olan nokta bu. Bu her zaman marka bir üniversitenin çok tercih edilen bir bölümü olmayabiliyor. Bakın, Her üniversitenin farklı kuruluş amaçları vardır. Her üniversite içinde yer alan bölümün ayrı kurulma karakteristiği vardır. Farklı amaçlarla, farklı ekoller temelinde şekildedir. Bunları araştırması gerekiyor öğrencinin. Hayır, şöyle bir şey yok. Ee, hocam ben diplomat olmak istiyorum. Tamam, çok güzel. Nereden diplomat olacağım? A Devlet Üniversitesi'nin e, e, siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler bölümüne girersem olur. Başka bir yol yok mu? Başka bir yol yok mu? Biz biliyoruz ki var. Evet. Onun için e, üstlenmek istedikleri role temel olan e, bölümlerin neler olabileceğini bir bölüm, iki bölüm adıyla değil en az 5 bölüm adıyla hesaplayıp bu bölümlerde e, aldığı puana göre e, eğitim al bu, bu bölümlerin eğitimini hangi üniversitelerde alması gerektiği konusunda üniversite araştırması yapması gerekiyor. Bu nokta evet. önemli. Evet. Bu seneki YKS'nin zorluk seviyesini nasıl öngörürsünüz diye sordu bir öğrenci arkadaşım. Şimdi YKS'nin zorluk seviyesi e, Şöyle, ÖSYM üniversite sınavlarının zorluk seviyelerini e, daha önce e, hazırladığı test örnekleri üzerinden e, pilot okullarda isim vermeden, ad vermeden yapar ve değerlendirir. Hangi tip sorulara o dönem sınava girecek olan öğrencilerin <gülüyor> ne kadar zaman ayırdığı, e, soruları nasıl ele aldı? Bunlar tek tek değerlendirilir ve sınavda öğrencinin önüne çıkarılacak sorular bu pilot çalışmalar sonrasında belirlenir. Bu aynı zamanda testler arasında bir standartizasyonunu da sağlar. Onun için çok büyük bir değişiklik, zorluk anlamında beklemiyorum. Ama ne olacak şu olacak. Zorluktan eğer kastedilen oysa daha önce TET müfredatında yer alan ama aslında TET-AYT ortak müfredatında bulunan bazı konular AYT'de tırnak içinde zor biçimleriyle öğrencinin karşısına çıkacak. Örneğin ne diyebiliriz buna? Matematik söz konusu olduğunda kümeler ya da fonksiyon kavramıyla ilgili Allah Allah bu işin de böyle bir yönü varmış dedikten dedirtecek şekilde sorularla karşılaşabilir öğrenciler. Hı hı. Bu umarım bu arkadaşlarım için bir zorluk teşkil etmeyecektir. E, bu sene e, arkadaşlarım maskeyle girecek sınava. Aa, evet. E, belki bu onlar için zor olabilir ama e, siz maskeyle deneme çözmelerini tavsiye eder misiniz bunu sormak? Şimdi ÖSYM kılavuzunda böyle bir zorunluluk belirtilmedi ama e, idarenin alacağı bir kararla e, sınav maskeyle yapılabilir. E, Türkiye'deki hmm, bilim kurulunun e, aldığı kararlar ve eğilimleri göz önüne alındığında e, sınava maskeyle girilebilme olasılığı çok yüksek. Onun için arkadaşlarım evet denemelerini bu dönemde haftada iki kez deneme uygulamaları kendilerine en az denemelerini maskeyle yapmaları tabii ki tavsiye ediyorum bu iyi bir alıştırma olacaktır sınavda böyle bir sorunla karşılaşacağımızda sınavdan önce bunu denemesini yapmak doğru bir yaklaşım olacaktır evet denemelerinizi maskeyle yapın. Evet, çünkü açıklamak e, şu anda kılavuzda yer almasa bile resmi olarak ÖSYM'nin e, tanımlanmış resmi hesaplarından bu e, açıklanmıştı. <gülüyor> e, elbette şeyler değerlendirilecek dediler. Göğsü kullananlar için veya asıl mastası olanlar için yeni açıklamalar biz de bekliyor olacak. Bekliyoruz, evet, evet. evet. Hocam, iş dünyasına girişte bir öğrencinin taşıması gereken yetkinlikler nelerdir? Bunlardan, bunlardan nasıl bahsedersiniz? Şimdi üretim biçimleri değişiyor. Her üretim biçimi değişiminde şöyle bir tarihe baktığınızda önemli kırılmalar gerçekleşiyor. İçinde bulunduğumuz dönem Endüstri 4.0 olarak adlandırılıyor. Endüstri 4.0'un üretim biçimi artık bilişim teknolojilerinin üretimin her alanında Hizmet ve mal üretiminin her alanında etkisini gösterdiği bir e, ça. Öğrenci arkadaşım e, ister sözel alanlarda, ister sayısal alanlarda yer alsın. E, bilişim teknolojilerindeki bu gelişme e, sevci kalmamak durumunda. E, bunu şöyle ifade etmiyorum. E, bir yazılımcı düzeyinde e, e, program yapma, bir bilgisayar mühendisi düzeyinde donanımdan anlama düzeyinde bahsetmiyorum. Ee, teknolojinin temel kavramlarına öğrenci hakim olmalı. Ve temel bir dilde gidiyorlar, gidiyorsa temel bir e, yazılım dilinde e, bir program yapabilecek yetkinliğe sağlamaları e, istenir. İstedi. Bu önemlidir. E, i̇kincisi, e, tabii ki yabancı dil. Yani yabancı dil deyince klasik olarak İngilizce'yi tabii ki kastediyoruz. artık dünyanın dili bu. Hangi iş alanında, hangi ülkede çalışırsanız çalışın, İngilizce ile iletişim kuracaksınız. Güncel kaynaklara, güncel bilgi kaynaklarına İngilizce aracılığıyla ulaşacaksınız. Bunun tartışılacak bir tarafı yok. Onun için İngilizce hazırlık eğitimi veren programları öğrencinin özellikle tercih etmesini istiyorum. Ee, lisans eğitiminin İngilizce olması şart değil ama hazırlık eğitimi olsun veya yüzde otuz İngilizce eğitimi olan programlarda öğrenciler e, şu güzel dönemlerini, bu 18-25 yaş dönemlerini geçirmelerini istiyorum. E, bu önemli. E, hemen ikinci yabancı dil konusu gündeme geliyor. Hocam ikinci bir yabancı dil öğrenmeliyiz. İkinci bir yabancı dil olarak ne öğrenmeliyiz? İkinci yabancı dil öğrenmek istiyorsan öğren. Çok gerekli değil. Öğrenmeye karar verdiysen hangi dil sorusuna da neyi arzu ediyorsan, hangi kültür alanını, hangi coğrafya seni ilgini çekiyorsa, o coğrafyanın dilini öğren. Bunun için İngilizce'den sonra Almanca, İngilizce'den sonra Fransızca öğrenmek zorunluluğu yok öğrencilerin. Hangi coğrafya alanı, hangi kültür alanı öğrenci ilgisini çekiyorsa, o alanın dilini öğrensin. Ee, tabii ki iletişim becerileri. İletişim ve sunum becerileri bu çok çok önemli. Artık hiçbir iş tek başına yapılmıyor. Her işi yaparken bir ekibin parçasıyız. Ve karşımızdakini anlayabilecek o işi kendi üzerimize düşen payını eksiksiz bir şekilde yapabilecek. işin yapılma aşamasında karşılaştığımız sorunları kompleksiz bir şekilde paylaşıp çalışmayı sonlandırabilecek düzeyde empatiye sahip olmamız gerekiyor. İleşim becerileri çok iyi. Eğitim programlarını, öğrenci sunumlarını temel alan stajlarla ve projelerle yürüten üniversiteleri, öğrenci ve bölümleri tercih edin, öğrenci arkadaşlar. Çünkü bu beceriler yapa yapa yapılan, kazanılan, deneyimle kazanılan becerilerdir ve her zaman bir grupla yapılır. Yanlış yaparsın, yanılırsın ama her zaman bir grupla yaparsın. Bu konuya hassasiyet gösteren üniversitede bir bölümleri tercih etmesi gerekiyor. Öğrenci arkadaşımın. Başka çoğun yeterliklerle ilgili ifadeleri edebileceğim temel kavramlar bunlar. Çok teşekkürler hocam. Sizce bu sınava hazırlık sürecinde öğretmenlere düşen rol olmalıdır hocam? Benim sesim yankı yapıyor sanırım. Ee, öğretmenleri, öğretmen arkadaşlarım e, biliyorum ben e, çalışıyorlar. E, e, sosyal medya ondan sonra e, e, üzerinden öğrencilerin her türlü sorularına yanıt vermeye çalışıyorlar. E, Gece bir saatinde geometris, WhatsApp'tan atılan geometri soruları. Evet, evet. Çok öğretmen arkadaşım var. E, bu korona sürecinde e, öğretmen arkadaşlarımız biraz. Unuttum dikkatimi çekiyor ve bu konuda uyarmak istiyorum. Sağlık personelimiz çok başarılı çalışmalar yürütüyor, yürütüyor. Ama başta devlet okullarının öğretmenleri olmak üzere, özel okul öğretmenleri de online yayınlarla, online yayının ötesinde özel hayatlarından fedakarlık ederek öğrencilerin bu hazırlık sürecini destekliyor. Umarım sınavdan sonra fedakarca çalışmalarından dolayı e, gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse özel kurum e, yönetimleri e, bu öğretmen arkadaşlarımı uygun bir şekilde tatif ederler. Ulusal anlamda eğitim verebilen dünyanın e, sayılı ülkelerindeniz hocam. Şu süreçte yaşanan şu pandemi sürecinde yani bunu başaran maksimum 3 ülke olmuştu. E, tamamen nesnel verilere göre e, konuşuyorum. Bu anlamda 16 milyon öğrenci, 1 milyon öğretmen. Ee, tam anlamıyla hocam, dediğiniz gibi zaman mekan kavramı olmadan öğrencilerin sorularını cevaplıyorlar, onlara rehberlik ediyorlar. onların eğitim süreçlerinde veli değişim içerisinde oluyor evet. ee, bu hazırlık sürecinde. Bir de velilere ne tavsiye edersiniz hocam? Onu da. Ee, evlatlarımız şu dönemde kral ve Yani Bunu önceden kabul edecekler ve ee, onların mutluluğu için ee, çok da fazla işlerine karışmayın. Ee, ama her ihtiyaç duyduklarında yanında e, olduğumuzu bilerek davranmaları gerekiyor. Ee, sınava çalışan arkadaşların çalışma programlarına şu, dönem, şu dönemde çok fazla karışmayın. Ee, uyuma kalkma yatma yeme içme saatlerine çok fazla karışmayın. Ama bunu, şu, bu vesileye şunu da söylemek istiyorum. Yani sınava bir ay kala özellikle bayramdan sonra e, saat 10 itibariyle öğrenci arkadaşlarım e, herhangi bir iş yapabilecek e, şekilde hazır olmalılar. Uyku düzenlerini de buna göre e, ayarlamalılar. Hmm. E, şu dönemde Üniversitesi adayı tabii ki gergin olacak, hiç beklenmedik çıkışlarla e, karşılaşabilir velilerimiz. Ee, bu konuda oturup dinleyecekler. Yani. Çünkü e, şöyle bir değerlendirme de yapmak istiyorum. Bu öğrencilerimiz e, e, tercih süreci sonrasında bir hukuk fakültesine yerleşememe gerginliği yaşıyorlarsa bu onların sorunu değil. Bugün üniversite sınavında e, tercih yapabilecek. Yani 170 barajını geçmiş olan her üniversite eğitimini sürdürebilecek yeterliliğe ve potansiyele sahiptir. Buna rağmen yerleşememe, sıralamaya girememe, taban puanı tutturamama endişeleri varsa, bu o arkadaşların yani üniversite adaylarının sorunu değil. Bu toplum olarak, bu toplumu da şu anda biçimden diren erişkin insanlar olarak bizim sorumuz. Onun için gelinimden dolayı bu arkadaşlarımın yapacakları yerli yersiz bize göre, yerli yersiz çıkışları sineğe çekmek zorundayız. Hocam hayatımız sınav değil mi? Yani e, çok küçük yaşlardan itibaren sınavlara girmeye başlıyoruz ve bir insanın e, hafızasını yokladığı zaman kendisinde iz bırakan en önemli e, olaylardan mutlaka bir ya da iki tanesi sınavla ilgili anı olabiliyor. Çok haklısınız. Yani ben üniversiteden mezun olduktan sonra, yıllar sonra bile e, e, sınavdan kaldığım duygusuyla rüyalarımdan uyandığımı bilirim. Ya da sınava geç kaldığım duygusuyla rüyalarımdan uyandığımı bilirim. E, bu, bu gerçekten çok önemli. Hayatımızın çok önemli bir e, derler. Baturlu Savaşı'ndan önce başladık. E, ee, Napolyon ordugahında dinlenirken yaveri yanına yaklaşmış ve böyle, biraz böyle sarsarak uyandırmış. Ee, derler ki Napolyon'un e, ne oldu yoksa sınav mı var? Ee, ile uyandığını ifade ederler. Bunu rivayet ederler. Evet bu, bu kadar önemli. Ee, her zaman böyle miydi? Yani, değildi tabii. Yani sanayi devrimi sonrasında e, Ulusal devletlerin kurulması sonrasında e, genel eğitime önem verilmeye başlandı. E, liseler açıldı. Bizim ülkemizde de başta olmak üzere liseler açıldı. E, yüksek öğrenim kurumları şekil değiştirdi, biçim değiştirdi. E, tabii ki her ve birey eğitim öğretim kurumundan başka bir eğitim öğretim kurumuna geçerken işte bugünkü yaklaşıma benzer sınavlar e, uygulanmaya başlandı. Ama günümüz anlamıyla çoktan seçmeli test türündeki sınavların ortaya çıkışı 1950'ler yani 2. Dünya Savaşı sonrasına tarihlenebilir 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana işte bu tür sınavlarla biz bir üst öğretim kurumuna geçmek için mücadele ediyoruz, uğraşıyoruz. Burada dikkat çekmem gereken nokta belki de bu. Şimdi bu sınavlar bir başarı sınavı değil. Bir eğitim kurumundan, bir başka eğitim, bir üst eğitim kurumuna geçişte kullanılan sınavlar sıralama sınavı. Aday arkadaşım, üniversite adı arkadaşım e, aldığı sonucu, yerleştirme sonuçlarını kendi başarı ve başarısızlığı olarak değerlendirmemeli. Bu bir sıralamadır. E, asla e, kendisini ölçen bir sınav olarak değerlendirmemeli. Bu sınavlar e, nesnel olmak adına e, öğrencileri herkes için kabul edilebilecek kriterler üzerinde sıralama amaçlayan sınavlardır. Üniversiteye giriş sınavı söz konusu olduğunda bu nesnel kriter yüz yüze eğitim görülen konulardır. Yüz yüze eğitim görülen konulardan bir sınava ve bir sıralamaya tabi tutuluyorsun. Bu senin ne kişiliğini ölçer. Ee, ne ilgi alanlarındaki derinliği ölçer ee, ne e, etik bilincini ne başka insanlarla olan iletişim gücünü ölçer ee, lütfen öğrenci adayları e, üniversite öğrenci adayları bu sınav sonucuna bakarak kendini değerlendirmesinler ee, bunun özellikle e, altını çiziyorum sınavlar hep olacak e, oldu bugüne kadar girdiği onlarca sınav var. Bundan sonra da onlarca sınava girecek. Hiçbiri sadece mesleki yeterlik sınavları dışında hiçbir sınav sizi ölçmeyen genel anlamda değerlendirmeyen sınavlardır. Evet. Son olarak neler söylemek istersiniz hocam öğrencilere YKS ile ilgili? Son olarak ifade edeceğim bir ee... Ne kadar zamanımız kaldı Ceylan Hanım? Ee, sorular e, benim sorumlu sorular bu minvaldeydi. Evet. E, tamam. Ama zamanımız var şu anda. Tamam. Ee, Ceylan Hanım e, en son olarak ne ifade etmem gerekiyor? E, tercihlerinizi lütfen bilinçli olarak yapın. E, yani üstlenmek istediğiniz sosyal rolle uyumlu e, tek bir bölüm yoktur. Bu rolü 5-6 kanaldan e, elde edebilirsiniz. E, bir kanal olmuyorsa başka bir kanalı deneyin. E, diplomat olmak istiyorsunuz. Örneğin konuşmamın başında dermiştim. İlla A Üniversitesi'nin e, uluslararası ilişkiler ve siyaset bilim bölümünden mezun olmanız gerekmiyor. Evet. B Üniversitesi'nin X bölümünden de bu e, yola girebilirsiniz. Bu konuda gereken bilgi birikimini sağlayabilirsiniz. Şunu unutmayın. Eee Öğrenme korona sürecinde bize öğrettiği gibi zaman ve yer sınırının dışında artık birçok üniversite, yurt dışındaki birçok üniversite birçok dersini ücretsiz bir şekilde online gerçekleştiriyor. Bugün Stanford Üniversitesi'nin bir dersini o üniversitenin öğretmeninden online olarak izleyip sertifika bile alabilirsiniz. Yani sınav her şeyin sonu değil. Kendi belirlediğiniz rol noktasında sizi geliştirebilecek, olanakları sağlayabilecek bölüm üniversite ve şehirdir yapmanız gereken tercih. Son olarak ne ifade edebilirim? 20, 28 Haziran'da sınava girecek arkadaşlarım. Unutmamalarını istediğim bir şey var. 7 Temmuz'a kadar Otoriyetin başarı puanlarını aday işlemleri sistemine girip onaylamaları gerekiyor bu arkadaşlar. Evet. Bu yapmayı da unutmasınlar. Tamam çok teşekkür ediyorum hocam aktardığınız bilgilerden ederim. dolayı. Sizleri ağırladığımız için çok mutluyuz. Konuklarımıza, misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum yayına katıldıklarından dolayı. Yeniden görüşmek üzere hocam. Sağ olun. Görüşmek İyi üzere. Görüşürüz. İyi günler. Hoşçakalın.